28,20,386,1145,78, orta 4.971 ve bitcoin 18,862 ile günü yükselişle kapattılar. Dünya ekonomik formu babacını davet ettiği değerli izleyenler Esas Başkanı Erdoğan'a görüşmek için şart sundu. Türkiye operasyonlarına sonra erdirmeli dedi. Son dakika haberine göre memur ve emekli %39 zam düzenlemesi yürürlüğe girdi. Şeban Kılıçaroğlu Ömer Akarşen'e Hassane i ziyaret etti. Değerli izleyenler, siyasi partilerin 2018-2023 oy kıyaslaması yapıldı. Araştırmaya göre AKP ve İP'teki değişim dalga damga vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şen Top skandal olay sonrası İsveç Meclis Başkanı Norlan'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti. Para ve için istenen kira yok artık dedirtti. Burada köpek bağdasan durmaz değerli izleyenler. E bu haberimize gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.